Bu deneyde kullandığımız malzemelerle ilgili önemli iki noktaya değineceğim. İlki pH belirteci. Başka bir pH belirteci kullanabilir miyim diye merak ediyor olabilirsiniz. Ve cevabımız tabii ki evet. Elinizde bronfenol mavisi veya fenol kırmızısı gibi başka pH indikatörleri varsa bunlar da işinizi görecektir. Benim favorim kırmızı lahana suyu. Çünkü ucuz. Yapması kolay, bulması kolay. Ha, bir de deney esnasında asitik, bazik ve nötr özelliklere göre çok güzel üç farklı renk veriyor. İkincisi ise kullandığımız tuzla alakalı. Neden mutfakta yemeklerimize kattığımız sofra tuzunu kullanmıyoruz? Aslına bakarsanız herhangi bir tuzu kullanabilirsiniz. Önemli olan elektrik iletkenliği için bir çözüm bulmamız. Ama sofra tuzuyla ilgili sorun şu ki, bazı ikincil tepkimelere yol açabilir. Çünkü sofra tuzu, sodyum ve klorürden oluşur ve elektrotların birinde klor gazı fokurdamaya başlayabilir. O yüzden ben bileşiminde magnezyum sülfat olan epsom tuzunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok daha güvenli. Günün sonunda da küvetinizi sıcak suyla ve epsom tuzunun kalanıyla doldurup sıcak sıcacık bir banyo yapmanızı tavsiye ederim. Ah bundan daha rahatlatıcı bir şey olamaz.